Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı ve oruç nasıl anlatılmıştır? Allah bizlere Ramazan ayında neleri emretmiştir, neleri yasaklamıştır? Bu konuyu Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Bakara Suresi 183 Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi... Oruç tutmak size de farz kılındı. Umulur ki böylece günah ve fenalıklardan korunursunuz. Bakara Suresi 185 Orucun farz kılındığı Ramazan ayı insanlara hidayet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur'an'ın indirildiği aydır. İşte bu sebeple içinizden Ramazan ayına erişen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse tutamadığı oruçları başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık diler. Fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiği için Allah'ın yüceliğini tanımanız ve ona şükretmeniz içindir. Şimdi burada Allah bizlere hastalık ve yolculuk durumlarında, Oruç tutmamak gibi bir kolaylık sağlamıştır. Tabii ki ufak tefek bahanelerle de orucu bozmak doğru değildir. Bugün insanlar başının ağrıdığından dolayı, grip olduğundan dolayı, midesinin ağrıdığından dolayı ufak tefek bahanelerle orucunu bozuyor. İbadet ciddiyet isteyen bir şeydir. Bir de eski alimler tabi ki iyi niyetle, İnsanları sakındırmak için orucu bozmanın cezası 61 gündür demişlerdir. Allah'ın böyle bir emri yoktur. Bu dini bir ritüel haline geldiğinden dolayı birçok insan 61 gün olurum korkusuyla Oruç tutmamaktadır. İyi niyetle de olsa insanları Allah'ın rahmetinden uzak tutmamak gerekir. Bakara suresi 187 Oruç gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah nefislerinize karşı koyamayacağınızı bildiği için tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Bundan böyle eşlerinizle beraber olabilir ve Allah'ın sizin için takdir buyurduğu nesli arzu ve talep edebilirsiniz. Fecrin beyaz ipliğe benzeyen aydınlığı, siyah ipliğe benzeyen gece karanlığından ayrılıncaya kadar bütün gece yiyin, için. Sonra güneş batıp akşam namazı vakti girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafa çekildiğinizde eşlerinizle geceleri bile ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah insanlara ayetlerini böylece açıklamaktadır ki günahları terk edip kendisine karşı gelmekten sakınabilsinler. Bugün din adamı kılığında ortalıkta dolaşan birçok insan Ramazan'da eşlerinizle birlikte olmanızın caiz olmadığını söylüyor. Bu ayette Allah bize açıkça helal kıldığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde onlarca ayette Allah'ın helal kıldığını Haram kılandan daha zalim kim olabilir der. Allah bize açıkça Ramazan geceleri eşlerimizle birlikte olabileceğimizi söylüyor. Şimdi siz karar verin. İnsanların sözü mü Allah'ın sözü mü? Eşlerinizle gönül rahatlığıyla istediğiniz gibi çiftleşin Ramazan gecelerinde. Asraf suresi 35. ayette Allah şöyle buyurur. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar,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 Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler ve ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah'tan bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlanmıştır. Şimdi burada benim anlatmaya çalıştığım olay, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır, müteşabihtir. Onları her insanın anlayamaması normaldir. Ama bazı ayetler de vardır ki çok açık, sıradan olan her insanın anlayabileceği ayetlerdir. Benim sizlere okuduğum ayetler de her insanın anlayacağı kadar kolay olan ayetlerdir. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşçakalın.